Survivor 2018 23 Haziran cumartesi günü dokunulmazlık kim kazanır analizine geçmeden önce önceki bölümleri hatırlayalım. Survivor 2018 21 Haziran perşembe günü neler yaşandı ve baraka ödülünü kimler kazandı analize başlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. Ayrıca biliyorsunuz sona yaklaşırken ödüller daha kaliteli ve güzel olmaya başladı. 21 Haziran Perşembe günü ödül oyununu kazananlar belli oldu. Oyunda Nagiha'nın performansı göz doldururken oyunu çok rahat kazandı. Erkeklerde güçlü rakiplerini yenen Adem, yine tecrübesini konuşturdu. Birinciliği kazandı. Ayrıca gecenin sürprizi, Kenan Doğulu konseri oldu. Kenan Doğulu'nun güzel şarkılarıyla, yarışmacılar moral buldu. 22 Haziran Cuma günü ise ödül için oyun oynanacak. Gördüğümüz üzere ödül oyununu kazanan 4 tane ev sahibi olacak. Oyunda yarışmacıların anneleri görüntülü bağlanıp çocuklarıyla ilgili soruları yanıtlayacak. Doğru cevapları veren evin sahibi olacak. Yarışmacılar çok ışıklı. Adem'in yarışmada birçok kez düştüğünü görüyoruz. Özellikle Adem'in çok kötü düştüğünü gördük. Bu şekilde devam ederse Töğür abi gibi kalıcı sakatlanabilir. Performans Himi Cem artık kendini göstermeye başlayacaktır. Anıl ve Adem favori isimler. Fakat Himi Cem'in performansı çok düştü. Oyunlarda performansı çok iyi değil. Kadınlarda ise Damla yarışmaya katıldı. Fakat oyunlarda çok acı çekiyor. Bu şekilde devam etmesi zor gibi. Nagihan'ın rakibi yok diyebiliriz. Tek rakibi kendisi. Ödül oyununu kazananların. Motivasyonu üst seviyelere çıkmakta. Peki 23 Haziran Cumartesi günü dokunulmazlık oyununu.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 me